kaygı sorunları çok olan, panik atak gibi ataklar yaşayan kişilerin müracaat ettiği, nefes egzersizlerini öğrendiği, kendisini nefes koştuğu alanında geliştirmiş, bu alanda yaşam koşuluğu da eğitimleri almış kişilerin zaman zaman danıştığı yol göstericidir.